Argümanlarımızı dinleyin ve işin sonunda bu argümanlara istediğiniz gibi itiraz edebilirsiniz. Geçelim bu üstten bakmaları, karalamaları, delilsiz ispatsız İslam'ı yanlışlamaları. Bir ateist dahi bir yaratıcıyı inkar ederek özünde neyi kabul ettiğini bilmiyor. Ateizm karşısına asla bir takım çıkarmaz. Bir 11 yoktur. Özünde birazdan işleyeceğiz. Bir delili yoktur. Deliller savaşsın. Karşılıklı alaylar, karalamalar değil. Bu noktada artık söz ateşlerdadır. Evet, İntibahan 3. bölümünü yayınladık. Şimdi bugün destek videolarını çekeceğiz ama bugün ayrı bir konsepti var. Sen bir sus konsepti yapacağız ve her bölümde bir fikri veya bir mesleği, ideolojiyi değerlendireceğiz. Çünkü İntibahan yaptığı zaten biliyorsunuz bu. Bu videonun konusu ateizm olacak. Ateizmi birlikte değerlendireceğiz intibah metoduyla. Fakat şöyle bir kapı açıyoruz. Diyoruz ki videoyu izleyip bize videoda geçen argümanlarla ilgili istediğiniz gibi itiraz edebilirsiniz. Eleştirebilirsiniz. Yanlış bulduğunuz yerleri bizimle paylaşabilirsiniz. Yorum kısmında yazdığınız zaman yorumlarınız silinmez. Bizimle Whatsapp'tan irtibata geçip canlı münazara, Youtube platformda, canlı yayında bu konuları konuşmak isterseniz yine isteğiniz geri çevrilmez. Dolayısıyla her türlü kapıyı açıyoruz. Fakat bir şart Var. O da şu, ön yargıları lütfen bir kenara bırakarak bu videoyu izleyin. Yani zaten kafanıza bir şeylerle, bir bakış açısıyla başlayıp daha sonunu bile getirmeden altına direkt eleştire başlarsanız hiçbir şekilde eleştirileriniz ciddiye alınmayacaktır. İsteğimiz şu, argümanlarımızı dinleyin ve işin sonunda bu argümanlara istediğiniz gibi bir karşılık, bir itiraz getirebilirsiniz. İsterseniz hadi şimdi intibah metoduyla ateizmi bir sorgulayalım. Şimdi videoyu izlemeyenler için kısa bir özet geçmemiz gerekiyor. İntibah nedir? Öncelikle onu bir konuşalım. İntibah, bütün ideolojilerin, mesleklerin, felsefi görüşlerin, inancın veya inançsızlığın, her şeyin sorgulanması gerektiğini savunan bir video projesidir. Şu an üçüncü bölümünü yayınladık. Bunun içinde her şey var. Yani İslam'ı sorguladığımız gibi, sorgulamamız gerektiği gibi ateizmi de sorgulamalıyız. Tüm yaşam amaçları adilce sorgulansın. Ortada ve tarafsız. Özündeki mantığı kesinlikle sorgulamalıyız der intiba. Neden? Çünkü eminim ki bir ateist dahil, bir yaratıcıyı inkar ederek özünde neyi kabul ettiğini bilmiyor. Dolayısıyla biz ateizmin özündeki mantığı sorgulamamız gerektiğini savunuyoruz. Birini karaladığınızda kendinizi ispatlamış olmazsınız. Burayı yıllarca atladık. Bir inancı yanlışlamak ateizmi doğrulamaz. İki kere 2 niye yedi? Çünkü 3 değil. Demek bir cevap değil, bir metottur. Tabi bu sadece ateizm üzerinden gitmiyor. Bütün işte doktorluk, mühendislik, narsizm, nihilizm, deizm, işte Hristiyanlık ne kadar ideoloji, ne kadar görüş, yaşam modeli varsa hepsi. Ama bu videonun konusu ateizm olduğu için biz bu videoda özünde ateizmin mantığını sorgulayacağız. İntiba bu sorgulamayı yapmalıyız der. İkinci kısım ki çok önemli. Videoda zaten üzerine çok fazla vurgu yapıyoruz. By Metot taktiği. By method nedir? By Metot her şekilde eleştiren, sorgulayan, hatta böyle alay eden, dalga geçen ama asla kendini sorgulatmayan insan modelidir. İstediği gibi sorar, sorgular ama hiçbir şekilde kendisine dokundurmaz. Dolayısıyla biz buna karşıyız. İntiban tam zıttı oluyor zaten bu. Hayır, sen de sorgulanmalısın diyoruz. Senin doğru olduğunu nereden biliyoruz? Niye doğrusun? Niye mi doğruyum? E seni yanlışladım ya. Karaladım, alay ettim diyoruz. Bay metodu anlamak için şöyle bir örnek verebiliriz. İslam ve ateizm maçı olduğunu düşün. Bir maç yapıyorlar karşılık. İslam ve ateizm. Ateizm, İslam yenildiyse otomatikman hükmen biz galibiz mantığı yapar. Yani devamlı İslam'ı eleştirir, karalar ve... Tamam İslam'ı çürüttüysek tamam biz haklıyız mantığına girer. Biz bunun bir bay metot taktiği olduğunu iddia ediyoruz ve aslında olayın özünün böyle olmadığını savunuyoruz. Olayın özü şu, İslam deliller getirmeye çalışır. Kainattan, Kur'an'dan, hadislerden. Doğruluğunu ispatlar, ispatlamaya çalışır. Ama ateizm karşısına asla bir takım çıkarmaz. Bir 11 yoktur. Özünde birazdan işleyeceğiz. Bir delili yoktur. Sadece tribünden İslam'ın 11'ini karalar ve... Yuhlar, zaten bu yorumların altında da genelde görürsünüz. İşte yazık size. Keşke biraz okusaydınız. Keşke biraz öğrenseydiniz. Çok geride kaldınız. yobazlar bazar vesaire vesaire vesaire. İşin nihayetine baktığınız zaman sadece tribünden bizim delillerimiz yani futbolcularımızı karalayan bir stat görüyoruz. Ama biz şunu istiyoruz, geçelim bu üstten bakmaları, karalamaları, delilsiz ispatsız İslam'ı yanlışlamaları. Çünkü İslam'ı yanlışlamak sizin bu maçı kazanmanızı sağlamaz, ateizmi doğrulamaz. Biz istiyoruz ki metodların arkasına saklanmayalım ve İslam'ın 11'ine karşılık ateizm, evet sen de bir 11 getir yani bir delil sun, deliller savaşsın, karşılıklı alaylar, karalamalar değil. By Metod burada kendini sorgulatmayan alaycı insan modeli. Dolayısıyla delilsiz alay eden insanlar da bu video konseptinde, intibahta, yorumda hiçbir şekilde ciddiye alınmayacaktır. Biz delil istiyoruz arkadaşlar. Buraya ufak bir parantez açmak istiyorum çünkü yanlış anlaşılıyor. Biz Allah'ın varlığına iman ediyoruz. Dolayısıyla iman ettiğimiz zatı tabii ki ispatla biz mükellefiz. Ateizm Allah'ın yokluğunu ispat etsin demiyoruz biz. Bununla ilgili benim bir problemim yok hiç olmazsa. Ateizm, özündeki mantığı bir önce ortaya çıkarsın ve özünün, kendinin doğruluğunun ispatını yapsın diyoruz. Bir yaratıcının yokluğunu ispatlasın demiyoruz. O yüzden üçüncü maddeyi anlamak çok önemli. Üçüncü kısım, ateizm nedir ve neyi savunur? Özünde neyi benimsemiştir? Buna bakalım ki itirazlar bu noktadan sonra gelebilir. Ateizm bir yaratıcının varlığını kabul etmez. Bir yaratıcı yoktur der. Dolayısıyla dinleri de kabul etmez. Bunu biliyoruz. Fakat eksik. Bir ateist bir yaratıcının inkarıyla özünden neyi kabul ettiğini ortaya koymalıdır. Yaratıcıyı reddettiğimiz an, burası çok önemli, maddeyi maddeyle açıklamış oluyoruz. Burası ateizmin kilit noktası. Yani şöyle örnekleyebiliriz. Teşbihler olayı biraz daha yakınlaştırır. Bir güneşin varlığını inkar ettiğimizi düşünün. Güneş yok. Dediğimiz anda güneşin ışığının yansıdığı her şey. Bir şişe mesela. Üzerindeki ışığı kendisi üretiyordur demiş oluyoruz. İşte telefona bir ışık yansıyor mesela şu an. Hayır ben ışık kaynağını reddettim dediğimiz anda ne oluyor bu mantıkla? Buradaki ışığın üreticisi telefonun kendisidir demiş oluyoruz. Bir yaratıcıyı kaldırdığımız anda burada gördüğümüz madde ile dönen işlerin kaynağı yine maddedir demeye çalışıyoruz. Bunu üç dala ayıralım. Yani bu varlığın açıklayıcısı, tasarımcısı, bu varlığın izahı atomdur. Gördüğümüz bu tabiattır veyahut ismini koyduğumuz yasalardır demeye çalışıyoruz. Umarım anlatabilmişimdir. Hatta güncel bir örnek vereyim. Efendimiz Aleyhisselam zamanında Efendimiz çıktı ve dedi ki La İlahe İllallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Dolayısıyla tek bir yaratıcının varlığına iman ettiğini söyledi. Dolayısıyla biz de o yaratıcının tek olduğuna iman ediyoruz. Burada ispat bize düşer. Ama müşrik grubu karşı taraf itiraz grubu ne dedi? Hayır tek değildir. Gördüğünüz şu putlar var ya evet onların da bu işe tesiriyeti, yapıcılık, potansiyeli vardır dedi ve onlara taptı. Hatta bundan dolayı Baymetot taktiği kullandılar ve Müslümanları alaya aldılar. Birçok nok dallı geçtiler. Bir yaratıcının varlığını bir olduğunu biz ispat etmekle mükellefiz. Onlar da putlar bu işi tabii ki yapabilir deyip savunup inanıyor ve Müslümanları da küçük görüp alay ediyorlarsa putların bu işi yapabilecek potansiyelde olduğunu ispat etmekle mükelleftir. Çünkü özünde bu işi çözdüğünü kendinin çok doğru olduğuna inanıyor. Bunu savunuyor. E bizim bununla bağlantımız ne? Biz de şunu diyoruz. Şu zamanda evet belki putlara öyle eğilip kalkmıyoruz ama atomları putlaştırdık, hücreleri putlaştırdık, tabiatı putlaştırdık. Yani onlara bir işi yapabilme tesis veriyoruz. Biz de diyoruz ki atomda, hücrede, tabiatta puttan hiçbir fark yoktur. Put gibi hepsi tesirsizdir. Yapabilmenin en ufak zerresi kendilerinde mevcut değildir. Ateizm bilim çatısı altında bunu savunuyor. Atomun bizi oluşturabileceğini savunuyor. Hücrenin bizi oluşturabileceğini sanıyor. Bunu savunuyor. Bu koyduğumuz yasaların bizim bu düzenimizi kurabileceğini savunuyor. İşte biz de intibah metoduyla buraya itiraz ediyoruz. Diyoruz ki hayır. Bir insanın ilminin ve potansiyelinin dahi yetmediği en basit kendi varlığını atom yapma potansiyelinde değildir. Hücre yapma potansiyelinde değildir. İçinde bulunduğumuz bu kainat insandan öte bir şuura ve ilme ve donanıma sahip olmadığından yapma potansiyelinde değildir. Hangi yasaya hangi ismi takarsanız takın. Bu yasalar, bu taktığınız isimler bizi oluşturma potansiyelinde değildir. Neden? Baktığınız zaman kainatta bir işi yapabilme potansiyeli en yüksek mahluklar biziz. Bizler kendi varlığımızı bırakın yapmayı anlamaktan aciziz. O halde ateizm yaptığını iddia ettiği atomun, hücrenin, tabiatın, yasanın ve daha ne varsa bu kainatta gördüğüm madde ile açıkladığı her şeyin bizi yapacak potansiyelde olduğunu ispat etmek zorundadır. Bu noktada artık söz ateistlerdedir. Burayı çok önemli dinleyin. Bak burayı dinleyin. Çünkü içinizde nefsinizin neyi savunduğunu bilin. Ateizm, deizm diyerek neyi savunduğunu bilin. Ben zaten inanıyorum. Sen Allah'ın varlığa ilgili şüpheye düştüğün anda bunu savunuyorsun. Tabii ki. Yani bir yaratıcının varlığıyla ilgili şüpheye düştüğün anda nereye gidiyor bu işleri yapabilme potansiyeli? Maddeye gidiyor. Şimdi ateizmin savunduğu kısım burası. Maddenin bu noktada tesiriyeti olabileceğini iddia ediyor, savunuyor hatta buna çok inanıyor. Ama biz diyoruz ki bu saydığımız az önceki etmenlerde bu potansiyel yoktur. Bir putla atom arasında hiçbir fark yoktur. Dolayısıyla potansiyeli hiçbir şekilde olmayana nazaran, potansiyeli olma ihtimali olanı seçmek daha mantıklıdır. Biz diyoruz ki ya insanın bile yapamadığı şey insanın üstünde ötesinde birinin yapması aklen zorunlu. Kim o? Ya şu an kim olduğunu ispat etmesek bile öyle birinin varlığı şu anki maddeden daha mantıklı. Çünkü maddede bu potansiyel zaten yok. Potansiyel olması gerekli mi peki? Kesinlikle gerekli. Çünkü bizim yaptığımız işler şu an ortaya koyduğumuz ürünler daha sineğin o sistemine yetişemedi. Bu kadar basit şeyler değil bunlar. Bütün teknolojimiz daha sineğe yetişemedi. Sineği yakalayamadık biz. Sineğin o yapısını işte gözündeki o sistemi vesaire daha oraya yetişemedik. E çok ötesinde işler dönüyor yani. O zaman e sen buna gelir. Basitmiş gibi maddeyle açıklamaya çalışırsan ben derim ki bir dakika orada bir dur. O maddenin yapacağını ispat et. Hadi var mı o potansiyel? Göster tamam bitsin. Ama yoksa ki her akıl sahibi bunu bilir. Yok. Olacağını iddia ettiğimiz ilmi, kudreti, iradesi olan bir zatla bunu açıklamak. İnsan ötesi bir işi, insan ötesi birine havale etmek daha aklidir. Bu noktada biraz birazcık da kendimizi eleştirmek istiyorum. Çünkü devamlı özellikle ateizm işte Müslüman tartışmalarında devamlı ateizm cephesinin oradaki arkadaşlarının sorduğu ve İslami noktada bilgi sahibi olan arkadaşların devamlı harıl harıl savunma modunda olduğu bir tartışma görüyoruz. Bu ateizm Müslümanlık tartışması değildir. Bu tamamen İslam'ın sorgulandığı bir tartışmadır. Bu noktada hiçbir şekilde ateizm sorgulanmaz bu videolarda, bu tartışmalarda. Ateizm cephesi soru sorabildiği gibi Müslüman cephesi de artık soru sorabilmeli diyoruz. Sorun, bu maddelerin, bu gördüğümüz tabiatın bizi Yapma potansiyeli nerede? Bunun izahını isteyin. Bilim ateizmin ispatını yapar mı? Evrim ateizmin ispatını yapar mı? Evrim gerçek midir? Varlığı ispatlı mıdır? Bununla ilgili ayrı bir video çekeceğimizden buraya girmiyorum. Bu yüzden lütfen intiba'ın o metodunu unutmadan herkes sorgulansın diyelim. Ve tek taraflı sorgulanmayı, özellikle İslami cephe biz Müslümanlar, sorgulatmayı artık bırakalım. Çünkü iddia ediyoruz, karşı tarafın özünde kendine hiçbir delili yok. Ateizm. Varlığın varlığı oluşturacak, maddenin maddeyi yapacak, bu gördüğümüz işlerin bizi tasarlayacak. Hiçbir potansiyeli özünde yoktur. Bu yüzden ateizm sen bir sus.